ben aktardım. Evet kıymetli izleyiciler Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu'nun 3. oturumuna başlayacağız. Oturum başkanımız Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Profesör Doktor Mehmet Ünal Ümit Hocam ve diğer konuklarımız var. Ben sözü kıymetli Mehmet Ümit Hocam'a aktarıyorum. Kıymetli Hocam buyurunuz. Hocam teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle bir programın düzenlenmesindeki ciddi emeklerinizden dolayı başta siz olmak üzere teknik ekibi ve akademik metinleriyle katkıda bulunan bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bizim şu anki ikinci oturumumuzda İmam Azam Ebu Hanife ve etkisi başlığıyla oturumu gerçekleştireceğiz. Ee, ve e, bu oturumda da aslında biraz da rahatız. Önceki oturuma göre, önceki oturum kalabalıktı bu ya, beş kişi ve süre sıkıntısı vardı. Burada süre sıkıntımız yok, rahat bir şey olacak. Dolayısıyla e, programı izleyen e, arkadaşların da eğer soruları olursa onlara da elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışırız. E, i̇lk şeyimiz başlıyoruz. E, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin günümüze ne gibi bir katkısı olabileceği bağlamında veyahut da günümüze e, katkıları bağlamında e, Mustafa Selim Hocam'ın bir e, sunumu olacak. Dinamik e, bir ilmi anlayışın insan inşası açısından e, Ebu Hanife'nin e, katkısı veya önemi bağlamında bir sunum yapacak. E, oraya gelmeden önce bir giriş yapayım. E, İmam Azim Ebu Hanefe e, hayatın önemli bir kısmını Küfe'de geçirdi. E, 80 yaklaşık e, hayat olarak 150 yıllar arasında yaşamıştı. ve e, Küfe'ye baktığımızda Hazreti Ömer döneminde Küfe ve Basra garnizon kentler olarak kurulmuştu. Dolayısıyla bu kentlerin bir özelliği de farklı etnik, dini, kültürel arka planlara sahip olan insanların bir arada bulundukları şehirlerdi. Ee, ve bu da söz konusu ortamlarda e, renkli tartışma e, zeminlerinin oluşmasına imkan e, vermesi bakımından önemli. E, bu bağlamda da gerçekten e, Küfe'de, Basra'da Hatta itikadi siyasi mezheplere baktığımızda bu her iki kentinde önemli merkezler olduğu itikadi siyasi mezheplerin doğuşu bakımından İmam-ı Azam Ebu Hanife de bu çerçevede Kufe'de yetişmiş ve hem dönemine hem günümüze kadar etkileri dönemine damgasını vurmuş günümüze kadar da etkileri devam eden bir alim. E, tabiri caizse her ne kadar anakronizm olarak belki denenebilir ama Halis Arbayrak Hoca'nın ifadesi de e, çağının mümini bir insan. Bununla neyi kastediyorum? İçinde yaşadığı dönemi okuyan, anlayan ve bu döneme katkı sunabilen problemlerini anlayıp buna ne gibi katkılar sunabileceği bağlamda bunun endişesini taşıyan bir alim. Ee, yine bu bağlamda belki e, ifade edilebilecek diyorsunuz Hepimizin de bildiği bir şey aslında. Hani Ebu Hanife ile ilgili anlatılır. Bir problemle karşılaştığında ilk önce Kur'an, sünnet, sahih sünnet, daha sonra e, sahabe ve özellikle meşhur sahabilerin bu konuda çözüm öneriler var mı ona baktı. Daha sonra ise tabiine geldiğinde delillerine baktı. Bu bazen bazı tarafından olumsuz değerlendirilebiliyor ama aslında daha temelde baktığımızda bu çok kıymetli bir şey. Hangi anlamda? İlmi çözüm çabalarının donuklaştırılmaması, gelişimine katkı sunma bağlamında önemli bir yaklaşım. Dolayısıyla daha sonra nitekim öğrencileriyle çözüm arayışlarında da bu ve diğer ilkelerini hassasiyetle gözetmeye çalışıyor. Ve bundan dolayı da zaten hem kendi dönemine damgasını vurması bakımından hem de günümüze kadar etkisinin sürmesi bakımından çok önemli bir şahsiyet. Evet lafı ben çok uzatmadan hemen Mustafa Selim hocama vermek istiyorum. Mustafa Selim hocam Karabük Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi'nde Kelam İst İtikadi İslam mezhepleri Ana Bilim Dalında öğretim üyesi başlığı da dinamik bir ilmi anlayışın inşası açısından niçin Ebu Hanife'den başlanılmalı? Buyur Mustafa Hocam. Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ee, Sana girişimde şey olsun diye şey yaptım, bir katkı olsun. Çok, çok naziksiniz hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bütün katılımcı dostlara da e, başarılar diliyorum. İnşallah yani burada Sizleri de çok fazla sıkmadan e, temel bir soruyu burada cevaplamaya yani kadar çalışacağız inşallah. Şimdi öncelikle şunu belirteyim. E, yani buradaki yapacağımız iş bir yorum denemesi, bir çözümleme, bir analiz. Bunun da dayandığı iki temel var. Yani biz Keramcı kimliğimizde daha ziyade... Özellikle bu kelam tarihi bağlamında okumalara yoğunlaşan bir insansınız. Birinci bağlam burası. İkincisi de sağ olsun Hocam çok önemli katkılar veriyor ilim dünyasına. Onlardan birisi de Oku Okut derneği. Ee, şu anda oradan devam ediyoruz. Bizim kelam okumaları grubumuz var. Bu noktada partnerimiz de Kadir Hoca ee, Allah razı olsun. Bayağı bir muhabbetini yapıyoruz. Yani özellikle Ebu Hanife e, merkezde okumalarımız var. Yani onun hakait risaleleri ve onun üzerine yazılmış şehirler üzerinden dolayısıyla bütün bunların bir muhassalası olan bir değerlendirme yani bir yorum, bir analiz e, girişimi olacak. E tabi yani bu da e, ne diyelim mütevazi e, yani e, böyle de çok iddialı değil ama yani bu okumalar neticesinde zihnimizde billurlaşan bir takım değerlendirmeleri burada paylaşacağız inşallah. Evet hocam, yani. Hocam müsaadenle hemen bir araya geleyim hocam. hocam. şimdi bazı veri türlerinin, yazı türlerinin Türkiye'de oturması gerekiyor. Şimdi tepki ayrı, makale ayrı. Tebliğ ile araştırmacılar okudukları konularla ilgili fikirlerini, tezlerini ulaştıkları yorumları doğru mu değil mi diye çek etmek için kullanıyorlar. Tam senin yaptığın yani, şu an senin yapacağın bir tebliğ. Bizde şöyle anlaşılıyor, tebliğ makale gibi düşünülüyor, 20 sayfaya yazılıyor. Sonra 5 dakikada, 15 dakikada anlatamayacağı için diyor ki ben anlatamadım kitapta okursunuz diyor. Dolayısıyla şunu ayırmak gerekiyor, makale ayrıdır, bildiri ayrıdır. Bildiri tam senin yaptığı şey, seni ayakla alkışlıyorum. Eyvallah hocam, o nezaketiniz Allah razı olsun, ee, hani bir hadis var ya, elmutmin bir atulmutmin, ee, o kabilden kabul ediyoruz. Yani Allah, yani böyle ekip çalışmalarını hep birlikte güzel, sistematik ilim faaliyetlerini dayım Bu noktada da iyi bir çığır açtınız. İnşallah bu kurumsal bir hiviyete de döner diye umuyoruz. Şimdi tabii ilk önce şunu söylemek lazım, yani. E, insanı insan yapan temel şey bilgidir. Bilgi çok büyük bir güçtür. Ee, yani bu bilginin ne kadar önemli olduğunu öğrenebileceğimiz birçok tarihi tecrübe var. Yani sadece bu noktada e, Yahudilerin tecrübelerine bakmak bu konunun anlaşılması açısından önemlidir. Bu diğer bahsi diğer buraya girmiyoruz. bir gibi, Bilgi ve para. Yani tarihi belirleyenler, gündemi belirleyenler bilginin ve paranın önemini anlayıp bunları çok akıllıca kullanabilenlerdir. Yani e, aslında Hazreti Peygamber e, bize tamam mı yani bir ahlak inşası temelinde bunların nasıl kullanılabileceğini de göstermiştir. Neyse bu konuya girmiyoruz şu anda. Şimdi e, şu aşikar bir gerçek yani bugün Müslümanlar ee, gerçekten dünyaya bir medeniyet armağan etmişlerdir. Buna ne diyoruz? İslam medeniyeti diyoruz. Ama yani böyle medeniyet inşa eden bir toplum şu an itibariyle gerçekten büyük sıkıntılar içerisinde. Ee, yani parçalanmış ve birçok sorunlar yumağı içerisinde varlığını sürdürüyor. Yani niye böyle? Yani bir medeniyet üreten bir toplum bu hallere niye düşer? Yani biraz da aslında İlim yapmamızdan amaç da bu. Yani bu realiteyi sorgulamak ve yani sorun nereden kaynaklanıyor? Yani bunu tespit edip ya bir takım çözüm önerileri üretmektir. Yani e, tabirimi maruz görün. Yani ilimle uğraşmak yani bir fantazi değildir. Yani içinde yaşadığımız topluma bir mesaj verebilmektir diye düşünüyorum. Tabii yani e, şu an böyle bir sıkıntılı durumda olsa da Müslüman toplum ama e, bu sıkıntılardan kurtulacak bir köklü bir e, birikimi var, tarihi mirası var. Yani e, bunu yeniden yorumlayarak tıkanma noktaları neler, nelerdir onları belirleyerek yani hani çok e, popüler bir kavram var ya zamanın ruhunu okumak diye böyle bir fikri yapı böyle bir söylem oluşturabilecek bir güce de sahip aslında. Şimdi e, bu noktada Ebu Hanife'nin ben çok değerli olduğu kanaatindeyim. E, yani onun özellikle koymuş olduğu ilmi metodoloji yani e, ilkesel bir duruş. Sadece onun çağında okunabilecek bir şey değil. Yani bize çok mesajlar verdiği kanaatindeyim. Yani bizim bugün Müslümanlar olarak yüzleştiğimiz sorunlar bağlamında çok ciddi bir usluk Yol, metot öğretebileceği kanaatindeyim. Ha bunu niye söylüyoruz? Yani şunun için, Şimdi, e, yani artık şu müsellem bir husus, yani ehli rey denince bunun önderi İmam-ı Azam'dır. Ebu Hanife'dir. Yani bunu herkes kabul etmektir. Yani onu seven de sevmeyen de. ehl rey denince ilk önce o akla geliyor. Ha yani niye böyle bir şey? Yani burada şunu görüyoruz, yani o kadar... Bir düşünce evreni sağlam bir düşünce evreni oluşturmuş ki insanlar onu eleştirse bile hala o gücünü, dayandığı gücünü ortaya koyabiliyor. Bu gerçekten çok büyük bir şey. Demek ki yani o temel hareket noktalarımızdan birisi olması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi esasında daha önce de bir tebliğimiz vardı. Yani başka bir sempozyumda. O da Maver-ü Nehir İlim Mirası'nın Kök Metinleri, İmam-ı Azam'ın Akad Risaleleri isimli bir çalışma. Şimdi esasında buradaki e, yapacağımız değerlendirmede bu metinle yakından ilişkili. Onun bir devamı, onun bir değerlendirmesi gibi e, söyleyebiliriz. Dolayısıyla o, o tebliğin ayrıntılarına girmeyeceğim. E, yani istilhamım e, bu tebliğ yayınlandıktan sonra, meraklılarının o tebliğde bu, burada anlattığımız şeyler çerçevesinde okumaları, düşünmeleri şimdi e, burada asıl amacımız şu, yani gerçekten Ebu Hanife'nin yaşadığı dönemde çok dev alimler var, önde gelen alimler var, sonrasında da bu İslam düşüncesi çok önemli alimler ortaya çıkarmış ama yani niçin bunlar arasından özellikle Ebu Hanife'nin ismi sıyrılıyor? Bu bağlam nedir? Bunun üzerinde duracağız. Şimdi iki başlık düşünüyoruz burada. Birincisi Ebu Hanife'nin şahitlik ettiği dönem. Yani sadece yaşadığı hicriyi 80 ve 150 yılları arası değil. Yani ta Hazreti Peygamberle başlayıp işte hicri 4. yüzyılın sonuna kadar olan tedvin asrı bu bağlam çerçevesinde okunması gerektiği kanaatindeyim. İkincisi de yani onu bu bağlamda ön plana çıkaran temel hususlar nelerdir? Kısaca bunlara değineceğiz. Aslında bu hususları detaylı bir şekilde o bir önceki bahsettiğimiz tebliğde paylaşmıştık. İnşallah arkadaşlar, dostlar onu da okurlar. Şimdi gelelim Ebu Hanife'nin asrı ve İslami düşüncenin seyri. Şimdi bütün yaptığımız okumalar sonucunda ulaştığımız ana bulgu şu. Ee, yani İmam-ı Azam e, belli bir şu anki oluşmuş haliyle belli bir disiplinin öncü âlimi değil. Aksine e, bütüncül anlamda ilmi bir metodolojinin e, ne diyelim temellerini atan ve bu itibarla bir sistem düşünürü olarak nitelendirilmesi e, şeklinde bir kanaat var bende. Ee, yani çünkü yani o da belli zaten yani bugün Müslüman düşüncenin kodlarının belirlendiği dönem tedvin asrı, tedvin asrının en önemli e, ne diyelim e, önde gelen insanlarından bir tanesi İmam-ı Azam şimdi e, burada şunu vurgulayalım ilk önce e, Hz. Peygamber e, yani insanın bir yeryüzü serüveni var, bir anlam serüveni var, bu anlam serüveninde özellikle din ve bu bağlamda nübüvvet geleneği çok önemli bir yer teşkil ediyor. Bunun da son halkası Hazreti Peygamber. Orada o onun yaşadığı dönemde nihai anlamda nübüvvet geleneğinin nihai anlamda bir ahlak inşası söz konusu. Şimdi İmam-ı Azam'ın yaşadığı nesil e, tabi Tabiin nesli. Ve aslında bu nesilde benim kanaatime göre e, yani e, Müslüman düşüncenin tesis edildiği, yani ilmi bakış açılarının tesis edildiği bir dönem. İmam-ı Azam da bu neslin en önemli şahsiyetlerinden bir tanesi. Şimdi Hz. Peygamber döneminden başlayan bir e, değerlendirmeyle e, Sayın Başkanım e, konuya başlamak istiyorum. Şimdi burada temel bir paradigma e, saptaması yap, yapmak e, gerektiğini düşünüyorum. Yani bir kere Hazreti Peygamber ve Kur'an-ı Kerim e, bunlar ayrılmaz bir bütünü ifade etmektedir. E, 23 yıllık bir vahiy süreci şimdi ya şu çok yaygın bir kanat yani biraz böyle Kur'an'ı ayrı düşünen, Hazreti Peygamber'i ayrı düşünen bunlar sanki farklı kaynaklarmış gibi farklı ne diyelim e, bir takım kuralları vaz eden farklı iki otoriteymiş gibi algılarda çok yaygın. Yani ben bunun doğru olmadığı kanaatindeyim. Esasında Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'le bir bütün olarak düşünmek gerekir. Zira ben şöyle vurguluyorum, bunu her zaman söylüyorum. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber'in şahsı ve onun etrafında kenetlenen sahabe toplumu örnekliğinde insanı insan yapan evrensel ilkelerin öğretildiği tevhid mücadelesinin ifadesidir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i bu mantıkla okuduğumuz zaman daha anlamlı geliyor. Yani bu bu bağlamı soyutladığımızda, yani Kur'an-ı Kerim'i bir yere oturtma şeyimiz yok, imkanımız yok. Yani normal bir kitaptan beklediğiniz şey nedir? Yani bir girişi vardır. Bu girişte tezini söyler, değil mi? Yani bu tezin nasıl e, bir ustupla nasıl bir örgü etrafında işleyeceğini anlatır. E, gelişme kısmında da. Bu çerçeveyi ortaya koyar ve sonuç. Ama Kur'an-ı Kerim böyle bir kitap değil. Ee, yani bu açıdan farklılaşıyor. Yani hayatın içerisinde ilkelerle yoğrulan örnek bir ahlak inşası yapılan bir kitap. Böyle okuduğumuz zaman daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Tabii meşhur usulü selase dediğimiz çerçeve var ki Kur'an'ın ana konularıdır bunlar. Yani tevhid esasında yani pratik bir yönü var. Nedir o? Yani insanı insan yapan değerler var ve bu değerleri koyan tek makam Allah'tır. Bunu vurgulayan bir çerçeve. Nübüvvet insanın insanı sorumlu kılan akıldır. Akla ilahi desteğin bir ifadesidir. Ahiret de bir anlamda toplumların temeli olan adalet fikri. Bu çerçeveden hareketle inşa edilen bir ilkedir. Şimdi bu tecrübe, yani Hazreti Peygamber'in ortaya koyduğu bu tecrübe esasında bizim Müslüman dünya görüşünün ana mihverini oluşturmakta. Yani tarihi süreçte de yani bu Müslüman muhayyileyi sos, e, sosyal muhayyilesini inşa eden ilmi anlayışlarda bunu anlamaya çalışmaktadır. Yani bu yolda ortaya konmuş şeylerdir. Şimdi e, bu noktada müsaadeniz olursa Konunun daha sistematik işlenmesi açısından e, Cabiri'ye yer vermek istiyorum. Muhammed Abid el-Cabiri. E, benim yüksek sanstezim onunla il ilgiliydi. Türkiye'de ona ilişkin ilk çalışmayı yapan benim diyebilirim yani bu noktada. Şimdi e, onun ortaya koyduğu bir, ta bir takım kavramlar var. Şimdi o da diyor ki, yani Müslümanların sosyal muhayyelesini belirleyen süreç hicretin ilk 3-4 asrıdır bu burada oluşturulan kimlik daha sonraki sürecin seyrini belirlemiştir. Bu süreci de ikiye ayırarak okuyor Cabiri. Birincisi referans çerçevesi, ikincisi de bu çerçevenin indirgemeci yansımaları diyor. Referans çerçevesinde ikiye ay diyor. Birincisi Hz. Peygamber dönemi, ikincisi de Raşid Halifeler dönemi. Ee, Muaviye ile başlayan süreçte indirgemeci yansımalar, ısırıcı saltanat, ee, Mehmet Hocam e, çok meşhur bir ifadedir, ısırıcı saltanat diye nitelendirilen böyle bir dönem. Şimdi e, burada da e, bu ne diyelim Müslümanların e, muhayyelesini verilen üç tane temel kavram var. Birisi kabile. Bu kabileden kastı toplumsal aidiyeti ifade eden bir kavram. Ganimet. Bu da ekonomik ilişkileri ifade eden bir kavram. Bir de akide. Akide yani burada dini inanç anlamında bir şey değil. Siyasal aklı. Toplumların siyasal aklını ortaya koyan bir şey. Şimdi baktığımız zaman e, bu kavramlar ta Hazreti Peygamber öncesi Arap kültüründen beri cari olan bir gerçeklik olarak karşımızda. Şimdi yani e, Cabir'in dev bir eseri var. Arap siyasal aklı diye. Onu bu bu çerçeveyi orada uzun uzadıya anlatır. Yani e, bu kitabın da okunmasını tavsiye ediyorum. Detayların görülmesi için. Yani bu bahsettiğimiz üç kavram temelindeki gerçeklik belli ölçüde Hazreti Peygamber'in davetinin e, daha yayılmasında e, olumlu katkılar oluyor. Ya yani Mesela işte e, Hazreti Peygamber Beni Haşim'den geliyor. Beni Haşim Den inanmayan olsala, inanmayanlar olsa bile Hazreti Peygamber'i sahipleniyorlar. Ebu Talip örneğinde olduğu gibi. Genel itibariyle. Ama yani bu çerçeve ileride de yani bu Müslüman toplumun oluşmasında da çok ciddi sıkıntılar da oluşturuyor. Şimdi burada e, benim e, tehmede bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Hazreti Peygamber'in temel amacı şu diye düşünüyorum, yani buradaki tevit mücadelesinin amacı, bu bahsettiğimiz vaka çerçevesinde insanı ve toplumu yozlaştıran anlayışlardan insanları kurtarma, yeni ve e, insanı insan yapan bir anlayış ortaya koymak şeklinde bir e, ahlak inşası olduğunu düşünüyorum. E şimdi yani Hz. Peygamber'in içinde yaşadığı toplum, hani dedik ya kabile kavramı, toplumsal aidiyeti ifade eden Cavili şöyle bir motto ortaya koyuyor. Diyor ki ben ve amcaoğlum yabancıya karşı ben ve kardeşim amcaoğlu'na karşı. Bu şekilde bir şey. Yani burada şöyle bir mantık var. Ee, insanı değerli kılan şey soydur e, ve toplumdur. Birey burada yoktur. Yani şimdi birey olmazsa yani kaliteli toplumlar da oluşmaz. Hazreti Peygamber'in hedef aldığı anlayış bu anlayış esasında. Şimdi buna karşın Hazreti Peygamber'in oluşturduğu mantık nedir? İnsan hangi kökten gelirse gelsin fark etmez. İman kardeşliğidir. İman kavramı bu açıdan önemli. Ha şimdi Hazreti, Ebu Hanife niçin çağını aşan bir alim diyoruz? İşte onun cevaplarından bir tanesini burada buluyoruz. Ebu Hanife'nin ana gündemlerinden bir tanesi de iman kavramıdır. Yani o kendisine nispet edilen o beş akayet risalesine baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Yani büyük çoğunluğu iman kavramına ayırmış. Biraz sonra kısaca ona da değineceğim inşallah. Şimdi e, Hz. Peygamber, yani çok fazla detayına girmiyorum buraya ve şu örneği vereyim isterseniz daha anlaşılır olması için. Yani Hz. Peygamber Medine'ye geldiğinde e, siyasal elb sahibi olan bir toplum kuruyor. E, bu toplumu birleştiren şey iman kardeşliği. Öyle ki e, Mekke aristokrasisinden gelen Hz. Ebu Bekir toplumun en alt tabakasından gelen bilal Habeşi, yabancı bir unsur olan Selman-ı Farisi'yi birleştiren şey bu iman kardeşliği. Şimdi bu e ve aslında Hz. Peygamber bu çerçevede Müslümanlara da daha sonraki gelecek Müslümanlara da bir hedef gösteriyor. Yani siz de bu mantıktan hareket edin kendi ve örnek tecrübenizi ortaya koyun şeklinde. Müslüman ilmi geleneği de artısıyla eksisiyle bu çerçevede şekillendiğini düşünüyorum. İki temel yaklaşım var. Söz ve yorum merkezli anlayış diyoruz. Yani bu bunu kısaca ehl-i hadis ve ehl-i rey şeklinde ifade edilebilir. Yani bu ehl-i hadis şudur, ehl-i rey şudur şeklinde de söylemek mümkün değil aslında. Yani bütün Müslümanların ürettiği ne diyelim görüşler, mezhepler neyse hepsinde bu tonlara rastlamak mümkün. Yani bunları birbirinden ayrıştırmak şey değil, çok da mümkün değil. Ee, şimdi... Ee, şimdi bu anlayışların net bir şekilde anlaşılması bağlamında beni kurayza olay, olayı var. Malumunuz. Ee, sadece buna da değinmek isterim. Ee, Sayın Başkanım inşallah çok fazla vakti sömürmüyorum. <gülüyor> Estağfurullah. Zaten var vaktimiz. Ama tamam, Ebu Hanifek'in bunu e, hızlı geçmeyelim. Ona göre planla kendini. Hani de öyle oluyor ya. Evet. Esas konuya gelince biraz hızlandırıyoruz, öyle olmasın. <gülüyor> tamam, tamam hocam. Ona da elimden geldiğince dikkat etmeye çalışırım. Beni Kureyza olayı anlamlıdır. Şimdi yani Hendek Savaşı, Müslümanların yaşadığı en sıkıntılı dönemdir. Yani küllü badirelerle karşılaşıyor. Hazreti Peygamber hem bireysel anlamda, Müslüman toplumda, e, sosyal anlamda birçok e, sıkıntıyla karşılaştığı bir dönem. Ve çok büyük bir ihanete uğruyorlar. Beni Kureyza onları arkalarından vuruyor. Tabii bu badireden ku kurtulunca Hz. Peygamber bir an önce Beni Kureyza'nın e, ihanetinin cezasını verme. Niyetinde ve bir grup ashabını Beni Kureyza yurduna gönderiyor. Sorunu çözmeleri için. E, ve onlara şöyle bir talimat veriyor. İkindi namazını Beni Kureyza'da kılacaksın. Tabi yolda gidiyor ashab. Giderken ya İkindi vakti de geliyor, yani zeval vaktine gelmiş, duruyorlar aralarında tartışıyorlar. Bir grup diyor ki, ya söz açık, yani biz bu beni kurayza sorununu halletmeden ikindi kılmayacağız. İkinci grupta diyor ki, hayır, yani Hz. Peygamber bunu söylerken aslında oyalanmayın. Acele edin, sorunu bir an önce çözün. Dolayısıyla bu yani namazı vaktinde kılmayın anlamına gelmez diyor. Ve iki grupta kendi e, görüşüne göre hareket ediyorlar. Sorun hallediliyor. Tekrar Medine'ye dönüldüğünde durumu Hazreti Peygamber e anlatıldığında Hazreti Peygamber sükut ediyor. Şimdi burada bahsettiğimiz birinci grup yani namazı Beni Kureyza'da kılanlar ehl-i hadisin öncüleri ikinci grupta ehli reyin ataları olarak nitelendir. Yani bu sembolik olarak bu şekilde Anlatılır. Şimdi Ebu Hanife bu ikinci grubun zirve ismi. Öyle diyebiliriz. Yani bu hangi kanalla bağlanıyor? İşte hocası Hamad bin Ebi Süleyman. Yani e, tabii birçok isim var da burada. Çok ön planlara, plana çıkanları söyleyelim. Onun hocası işte İbrahim Nahay. Ondan öte işte Abdullah bin Mesud, Hazreti Ali, Hazreti Ömer gibi dirayet ehli sahabeye uzanan bir ilim mirasının sistemleştiricisidir aslında Ebu Hanif. Yani bunun zirve noktasıdır. Diyebiliriz. Yani bu damar temel itibariyle metodolojisi nedir? Söze odaklanmak değil. Yani sözün arkasındaki ilke nedir? Bunu bulmaya amaçlamak ve bu ilim temelinde de insanları ikna etmektir. Delile dayanarak ikna etmek şeklinde ifade edebiliriz. Dolayısıyla bu daha esnek ve dinamik bir yapı ifade etmekte. Farklı ortamlarla karşılaşıldığında bunu çözümleyip ilkesel olarak çözebilen bir yapıyı ifade etmekte. Ama ehladî söylemine baktığımız zaman orada şöyle bir şey var. Mehmet hocam sizin alanınıza giriyoruz. Yanlışımız olursa düzeltin lütfen. Ehladî söyleminde de şöyle bir şey var. Altınça e, dinin tamamlanmış hali yani ilk üç nesil denir ama temel itibar Hazreti Peygamber'in devledir. Bu yaşanmışlığı donuklaştıran, bunu ilki olarak ortaya koyan, sözü de literalist olarak değerlendiren bir anlamda gücünü sözün ilkelerden yalıtılmış otoritesine dayandıran bir anlayışı ifade etmek Yani e, bunu şöyle de ifade edebiliriz. Yani e, Özellikle yani toplumların yaşadığı ortamlar dikkat alınırsa çöl ortamı sıkıntılı bir şeydir. Dolayısıyla kendine bir zor zor şer bir habitat oluşturmuştur. Onun çok fazla bozulmasını istemez. Dolayısıyla bu kendi ayla kavrulmayı tercih eden genile mesafeli olan yani bir Arap muayyelesinin İslami bir formudur diyebiliriz. Şimdi bu Müslüman düşünceye rengini veren tedvin dönemi diyoruz. Esasında bu tedvin dönemi, bu iki anlayışın karşı karşıya gelmesi, yer yerde birbirlerini dönüştürmesinin bir tezahülü olarak ortaya çıkmıştır. E şimdi burada belirleyici olan e, figür nedir? Siyasettir. Yani bu siyaseti de dikkate almak gerekir. Yani Cabiri buna da özellikle vurgu yapıyor. Yani aslında toplumları ortaya koyan şey nedir? Bir mefkuredir kültürel ardalandır. E şimdi bu kültürel otorite ile otoriteyi birlikte değerlendirmek gerekir diye ifade eder. Yani bu saptama sadece Müslümanlar için geçerli değil. insan, insan insanın olduğu her toplum için geçerli olan e, bir şeydir. Şimdi bu çerçeveden ahir zaman Müslümanları diyorum hocam Hz. Muhammed'den sonra gelen Müslümanları Onların ilk tecrübesi Hazreti Peygamber dönemi. Kısaca buna bakalım. Bu dönemin iki dönemi var. ki Mekke dönemi ikincisi de Medine dönemi. Ee, şimdi bu da ilk Mekke döneminde Hazreti Peygamber'in temel metodu ne? Birebir iletişim kurmak. İnsanlarla tek tek iletişim kurmak. Ortada bir ahlaki yozlaşma var. Yani onları düze çıkaracak. Töre tanır nitelikli bireyler yetiştirmeyi temel almıştır Hazreti Peygamber. Şimdi bu ciddi bir bilinçlenme hareketidir. Bu hareket Mekke elitlerinin rahatsız ediyor. Çok ciddi anlamda rahatsız ediyor. Ve Hazreti Peygamber ve Müminlere karşı şiddeti zamanla artan bir baskı mekanizmasına dönüşüyor. Şimdi özü itibariyle bu dönemi şöyle ifade edebiliriz. Müslümanlar garip ve mazlum kaldıkları zaman nasıl davranacaklar? Onun ilkelerini veren bir dönemdir aslında. Şimdi bu baskı mekanizmasının şiddeti artınca Hazreti Peygamber yeni bir arayışa giriyor ve bildiğiniz üzere Medine'ye gidiyor. Şimdi Medine'de şartlar neyi gerektiriyor? Artık siyasal bir erk olarak, bir otorite olarak Müslümanların bir toplum olmasını gerektiriyor. Ve burada Hazreti Peygamber de bir yönetici, devletin yöneticisi görevini de burada ne yapıyor? üstleniyor. Şimdi bu süreçte bir anlamda ee, güç ve iktidar yedi kudrete geçtiği zaman müminler nasıl davranacak? Aslında bunun e, kodlarının verildiği, ilkelerinin verildiği örnek bir tecrübe olarak niteleyebiliriz. Bu şekilde Hazreti Peygamber aslında rahli tedrisinden geçmeye talip olan sahabesini bu şekilde yetiştiriyor. Ve bu şekilde bırakıp ahirete irtihal ediyor. Eee İlkesel bir duruş temelinde yapıyor bunu. E şimdi burada e, yani bu Müslümanların ilk Müslüman neslin karşılaştığı sıkıntı ne? Peygambersiz bir hayata itibar et. İlkesel bir duruşu öğrenmişler. Şimdi onlar kendi tecrübelerini nasıl ortaya koyacak? Mesele bu. E, ve aynı zamanda ilk nesil olmaları itibariyle de e, kurucu nesil, sonrakiler onlara bakacaklar değil mi? Yani bu teva Hazreti Peygamber'den tevarüz ettikleri mirası sonraki nesillere nasıl aktaracaklar? Bunun sorumluluğu var. Şimdi Hazreti Peygamber sonrasında siyaset böyle bir halde ki hayatın tüm alanlarını belirleyen bir e, konuda Yani şimdi e, bunu şundan da görebiliriz hocam. Yani özellikle Hicri 3. 4. asırdan sonra her bir anlayış kendi tarihini ortaya koyarken aslında yeni bir tarih yazıyor. Yani kendi şeyleri neyse parametreleri veya öncülleri ona göre bir tarih yazıyoruz. Yani el sünnete baktığımız zaman farklı bir tarih, Şii'ye baktığımız zaman farklı bir tarih. Bu, bu ne iş şey yapıyor? Bize ihsas ettiriyor. Siyaset burada belirleyici bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi. Raşit tarifeler döneminde en önemli şey nedir? Siyasal liderlik problemi. Bu da e, sahabenin daha önce aşina olduğu emirlik, bu şey ibareyi kullanıyor, emirlik mantığıyla çözülüyor. Ama bu da geçici bir çözüm. Yani kalıcı bir çözüm oluşturmuyor. Şimdi Hazreti Ömer, Hazreti Ömer bunlar ne diyelim dirayetli ve tecrübeli yöneticiler. Dolayısıyla çok fazla sorun çıkmıyor ama Son iki halife döneminde Hazreti Osman ve Hazreti Ali zamanında gerçekten çok büyük felaketler yaşanıyor Yani bu felaketler aslında sonraki süreci de şekillendiren bir çerçeveye sahip. Şimdi burada şunu da görüyoruz. Sevgili hocam, Mehmet hocam siz de bu noktaya işaret ettiniz. Şimdi ilk tecrübe Hazreti Peygamber'in Medine'sini düşünün. Burada toplum daha yeknesak, daha homojen bir şeyi var, durumu var. Ama Hazreti Ömer'le birlikte artık yani büyük bir ışık hızında bir yayılma var. Ee, çok geniş bir coğrafya yayılıyor ve bu coğrafya öyle boş bir coğrafya değil. Kadim medeniyetlerin inşa edildiği, gerçekten güçlü e, kültürel ve ilmi, arka, siyasal arka plana sahip farklı toplumlar var. E şimdi bunlarla birlikte bir ortak yaşama kültürü inşa etmek durumunda Müslümanlar. Bu, bu aslında bu kültürün inşa edilmesi e, Raşid Halifeler son, sonrasında başlıyor. Muaviye ile birlikte. Yani şimdi Muaviye'nin şöyle bir yönü de var. Bu genel çok bilindik bir şey. Meşruiyet için her yolu mubah gören ve siyasi dehasıyla da Hazreti Ali'yi alt, alt eden gerçekten çok önemli bir figür. Şimdi zaten Beni Sayda gölgeliğinde kurucu figür olarak Siyasal anlamda kureş fitri vardı. E şimdi bu kureş bu neye dönüştü? E, Beni Haşim ve Beni Ümeyye çerçevesinde şekillendi. Bunun ilk galipleri Emeviler ikinci galipleri Abbasiler. Yani aslında bizim bu Müslüman düşüncenin kodlarını belirleyen dönem Emeviler ve Abbasiler dönem. Tabii Abbasiler 1258 yılına kadar var oluyor ama bu dönemi kastetmiyoruz yani. Bu e, ne diyelim miladi 10. asrın sonlarına doğru. Bu geçiyor zaten. Şimdi Emeviler bu siyasal tecrübelerinde kabile mantığından hareket ediyorlar. Böyle bir söylem ortaya koyuyorlar. E, dolayısıyla bu Müslüman toplumun yeni üyeleri olan Mevali'yi dışlayan bir anlayış. Ama Mevali de ilmi derinliğiyle kendini burada gösteriyor. Ha, bu Mevali'nin başında gelenlerden bir tanesi de Ebu Hanife. Bu açıdan önemli. E şimdi Ebu şey Emeviler e, bu kabile mantığından kurtulamadıkları için uzun süreli olamıyorlar, yüzyılı göremiyor. Şimdi bu süreçte onların muhalifler var, Abbasiiler, e, her türlü argümanı kullanıyorlar ve bu süreçte özellikle Mevaliye çok büyük önem veriyor ve Mevalinin enerjisinden de faydalanmasını çok iyi biliyorlar. Bunun zirve dönemi de Memun dönemidir, gerçekten. Ama yani şöyle de bir şey var. Abbasilerin de geldiği bir kök var. E dolayısıyla burada yaşanan bir çatışkı da var. Bunu da ifade etmek gerekir. Bütün bunların patlak verdiği dönem nedir? Halkul Kur'an tartışmaları temelindeki mihne dönemidir. Şimdi e, bu mihne, bu aslında bir anlamda ehli hadis ve ehli rey anlayışının en önemli savaşı da diyebiliriz. Tabii bunun galibi olarak ehli hadis çıkıyor. Şimdi e, e, ataocuya selamet olsun. E, onun bir tabiri var. Karşı mihne diye ifade ediyor. Şimdi bu karşı mihne de önemli olan nedir? Ehli hadis artık ehli sünnet çerçevesini domine etmeye başlıyor. Ve e, o günden bugüne farklı seviyelerde bu tavırlar hiçbir şekilde vazgeçmiyor. Yani tabi daha sonraki süreçte yani el el hadis eldiray söylemini birleştirmek için terfik çabaları var. Yani çok önemli mesafeler katedilse de e, ya zekişcan hocanın tabiriyle yani genel itibariyle eli sünnetin söylemi bu el hadisin irrasyoneltesine boyun eğmek durumunda kalıyor. Tabii. E, tabii ki daha sonraki zamanlarında seyrini e, belirliyor. Bu eğilim uzun bir zaman devam ediyor. Ee, tabii 17. yüzyıldan itibaren hatta bunu daha geriye de çekebiliriz. Sömürgeci güçlerin Müslüman dünyaya tasavvuf etmesi var. E, bu süreçte de artık tıkanılan, tıkanılan noktalar var. Bunların farkına var oluyor. Ee, şimdi bunun içinde yenileşme hareketleri falan var. Ama e, bütün bunlara rağmen bu söz konusu eğilimin hala güçlü olduğunu da söylemek gerekiyor. Bunun detaylarına da girmiyor. Şimdi nihai tahlilde bu tedvin aslında Ebu Hanife önemli bir fonksiyonu icra ediyor. Şimdi yani Mutezile'den tutun Maturidi'ye kadar çok geniş bir skalada birçok grup e, yani bu anlayışın reisi olarak yani ehli rey anlayışının reisi olarak Ebu Hanife yani Ebu Hanife'den daha öne çıkan bir isim yok. Gerçi o ilmi ve ahlaki duruşu e, e, ahlaki duruşu itibariyle. Öyle ki daha sonraki süreçte yani Ebu Hanife'yi çok sert bir şekilde eleştiren karşı söylemler de sahiplenmek durumunda kalıyor. Yani bunu onun muhabbetini Kadir Hocam'la çok yaptık. Taşköprüzade'nin Miftah-ı Saade eserindeki ilmi Kelam e, Aliül Kali'nin Şerif-i Kılı bunu Satır aralarında bunu çok güzel takip edebilirsiniz. Sahipleniyor ama e, bu söylem ancak yani böyle başkalaştırılmış bir söylem. Yani o ehl anlayışının bir selef algısı var. Bu selef algısına boyanmış bir Ebu Hanife. Yani esasında kendi o e, yani çağının ötesine taşıyan kimliğinden görece soyutlanmış, törpülenmiş bir anlayış olarak görüyoruz. Sonuç itibariyle burada söyleyeceğim şey şu, Hz. Peygamber devri yani insanlar nefes aldıran bir mehkule, bir ahlaki duruş itibariyle İslam'ın eylemsel inşa zamanıdır. Tabi'nin aslı ise bu eylemsel inşanın ilmi bakımdan sistematik bir söyleme, dönüştürülme sürecidir yani şimdi bu önemliydi. Yani Ebu Hanife'nin önemini anlamak açısından onu biraz biraz çok detaylı ya çok geniş bir süreç. Yani bunun için bir sürü kitaplar yazılmış. Yani tam bütün yönleriyle anlatmak mümkün olmuyor ama yani bizim eee becerebildiğimiz çerçevede ancak bu kadar çizebiliyoruz. İnşallah yani Ebu Hanife'nin öneminin anlaşılması açısından yeterli olmuştur diye um, umut ediyor. Şimdi burada Ebu Halife'yi bir sistem düşünürü kılan yöne gelebiliriz. Şimdi Ebu Halife, üzüttüremle, üzüttüremle. Biraz hızlanalım, <gülüyor> nefes kesilecek bana göre. <gülüyor> yani, kaç kaç dakika hocam? Yani ben şöyle, şöyle ee, bir isterse 10 dakikada toparlayabilirsek iyi olur. Tamam, büyük kısmını hallettik zaten hocam. Tamam. Şimdi Ebû Hanife öz itibariyle İslam'a dair bütüncül bir bakış açısı var. Onun düşüncesinin merkezinde biraz önce bahsettiğimiz Hazreti Peygamberin rehberliğinde bize öğretilen Kur'an var. Metodolojisi de akli yorum biçimi. Şimdi evvela bir de o gerçekten yani bundan daha öte bir şey olabilir mi bilmiyorum. Allah, insan, evren tasavvuru. Bunu sistematik olarak ortaya koyuyor. Ana vurgusu tevhid. Bu tevhid matematiksel bir birlik değil. Aksine allah Teala'nın eşsizliğini ifade eden bir şey. Burada Allah ile onun yarattıklarını kesin hatlarıyla ayırdığını görüyoruz. Vurguladığı şey nedir? Allah hiçbir şeye benzemez, hiçbir şey de Allah'a benzemez. Buradan nereye varıyor? Allah kemali, hiçbir şeye muhtaç olmamayı ve değişmezliği ifade eder. Mahlukat ise noksanlı, Allah'a muhtaç. Ve değişmeye yazgılı olmayı ifade Burada kişiye düşen nedir? Marifetullah'tır. Ama bu marifetullah Allah'ı bütün yönleriyle kuşatan bir bilme değildir. Böyle bir kuşatma sadece Allah'a hastır. Ama Allah insana akıl vermiştir. Bunun sınırları vardır. Bu sınırlar dahilinde insan her şeyin hakikatine hürmet ederek doğru bir e, tasavvur ortaya koyabilir. Şeklinde. Bu noktada da ilahi sıfatlara odaklanıyor. Dikkat ederseniz yani ilk sıfat taksimidir. İlk sıfat taksimlerinden bir tanesidir. Yani burada çok enteresan hocam. Yani zati sıfatlar dediği bizim sübuti sıfatlar. Hocam. Bir de fiili sıfatlar. Yani baktığımız zaman şu ortaya çıkıyor. Allah'ın alemle ilişkisi bağlamında söz konusu olan sıfat. Ha, burada Ebu Halife'nin odaklandığı nokta Sağlıklı bir Allah-insan ilişkisini ortaya koymak şeklinde ifade ederiz, edebiliriz. Bu perspektiften insan fiillerini açıklıyor ve şunu görüyoruz: Her şeyin varlık yasalarını koyan yegane kudret Allah'tır. Bu sadece ona hastır. Ee, ve pazar kader bahslerinde de bunu özellikle vurguluyor. Diğer yandan da şunu vurguluyor. İnsan özgür bir iradeyle tercihte bulunmaya yazgılı bir varlıktır. Şimdi buradan şunu çıkarabiliyoruz hocam. İmkanlar skalası. Dedik ki Allah değişmeyen, insan değişer. Yani Allah'ın aslında belirlediği şey o varlık yasaları imkanlar skalası. Bu, buradaki ihtimaller hiçbir şekilde değişmiyor. Ha, i̇nsana tercih alan açılan şey nedir? Bu imkanlar skalasından seçmektir. Bu seçme de ne Allah'ın o değişmezliğini değiştirebilir ne de insanın özgürlüğünü ortadan kaldıran bir şeydir. Çok önemli bir şey. Bu daha sonra gerçekten maturidi düşünceye de ilham kaynağı oluyor. Külli irade, cüz'i irade ayrımını burada görüyoruz. Daha sonra fiil kavramı bunu da iki çerçevede anlıyor. Halk denince allah Teala'nın yaratması, kesb deyince insanın da bunu özgür iradesiyle ortaya koyması şeklinde. Şimdi buradan hareketle din tasavvur hocam. Bu din gerçekten Hocam burada madem kısa bir şey sorayım. ve kes peki ehşari düşünceden farkı neydi? Ona da bir cümleyle değinirsen hocam madem Hanefi Maturidi geleneği. Hocam burada şu yani e, yanlış hatırlamıyorsam e, e, yani meful diyoruz ya hocam. Fiilin sonucu ortaya çıkan Buna iki kudret etki edebilir mi edemez mi? Temel soru bu. Edebilir diyor. Birincisi yaratma yönüyle Allah etki eder. Bunu kesbetme yönüyle de insan eder. E şimdi e, şeyde böyle bir ayrım yok. Eşarilikte böyle bir ayrım yok. Aslında halka da or or yani halkı da ya, yaratan da odur. Kesbi de yaratan odur. Yani bir anlamda insan yani bu kespe konu olması itibariyle sorumludur. Onun için ceb-i mutavasit denmiştir hocam. Yani kısaca böyle söyleyebilirim. Yanıldığım nokta varsa, Abdullah hocam katkı sunarsa sevinebilirim hocam. Hocam, bir eklemek isterim. Tartışmanın e, dayanda bir noktada bu insan tercihinin meyli diyelim, kesbi diyelim, neticede kesme ediyor. Bu kesbin dayanda tercihin, o meylin yaratılıp yaratılmadığı meselesi. Ebu Hanife ve maturgi bakış açısında insan ve tüm fiiller yaratılmıştır diye bakıldığı için keskiler yaratmıştır, yara e eşarlar yaratılmıştır diyor. Ama maturgiler kesk veya tercih, meyil yaratılmış derse, bunu yaratan e tercihi belirledi anlamına geleceği için cebir anlamına gelir diye buradaki e kesk bir e meyili yaratılmamıştır diye bakıyor. Böyle bir ayrım var. Bakış açısı Mustafa Selim hocamın da bahsettiği gibi neticesinde kulu cevir altında sokacak bir e, sonuca gidiyorsa o alana girmiyor muhakkudiler insanın özgürlüğünü açmak için ama eşarilerde bakış açısı itibariyle Allah'ın kudreti açısından baktıkları için her şey yaratılmıştır diye baktıkları için kulun tezrihi de meydi de yaratılmış dedikleri için neticesinde çıkmaz bir sokağa girmiş oluyorlar. Ee, Mustafa hocam şimdi ana şeyler başlıklar mı cümleler halinde ifade edebilsek yani bugün ilmi anlayışın inşasında Ebu Hanife'nin bize hangi konularda katkıları olabilir? Çünkü vakit bitmek üzere eğer varsa şöyle ana cümleler çerçevesinde. Tamam hocam şöyle diyelim. Şimdi hocam din ve iman kavramlarını ele alışında biz bunu görüyoruz hocam. Yani bunu tek bir yöne hasretmiyor. Bütün yönleriyle ele alıyor. Mesela din kavramında din ve şeriat ayrımı yapıyor. Din ilkeleri ifade ediyor. Din insanların buluşabileceği ortak nokta. Bütün insanların buluşabiliyor. Şeriat ise yani insanların bu ilkelerden hareketle kendi tercihlerini farklılıklarını ifade edebileceği bir şey. Şimdi şu soruyu biz hiç cevaplamıyoruz hocam. Bunu sorup bırakayım bu bağlamı. Yani diyoruz ki peygamberler aynı dini Tebliğ etmişlerdir ama şeriatları farklıdır. E, Hazreti Peygamber'den sonra bu kural geçerli değil mi? Burada bıraktım hocam şeyi. Şimdi aslında yani burada bize e, tartışma, müzakere, muhakeme anlaşabilme yani yorum ve paylaşım ahlakını da bize gösteriyor. İnsanların birleşebileceği ilkeler vardır. Bunu ifade eden dindir. Farklılıklarına alan açan şeriattır. Yani şeriatı bir üst kavram olarak düşünebiliriz. Aynı zamanda hocam bu dini hem ilkeler hem de tecrübeler, yaşanmışlıkları birleştiren bir tarzda ifade ediyor. Cibril hadisinde temel alarak hocam mesela iman ilkeler, ilkeleri imliyor. İslam müminin kimliğini ifade ediyor. İhsan da müminin bir yaşam tarzı ortaya koyması itibariyle de niteliğini ifade eden şey. Ondan sonra bir de şey de var hocam, dinde fıkıh, ahkamda fıkıh. Esas olan dinde fıkıhtır diyor. Ahkamda fıkıh bu olmazsa olmaz diye ifade ediyor. Yani burada baktığımız zaman hocam yani bir şey ilmin metodolojisini koyan dinde fıkıhtır. Bunu hayata aktaran ahkamda fıkıhtır. Yani aslında hem kelamın hem fıkhın üstünde bir insan olduğunu görüyoruz. Hem kelamın sınırlarını hem fıkhın sınırlarını çiziyor hocam. Böyle bir çerçevesi var. İman da aynı şekilde hocam. Bir tek burada şunu vurguyu yapayım hocam. Arzu ederseniz. Ee, yani imanı bütün boyutlarıyla ele alıyor hocam. Kalbin eylemi olmasına özel bir vurgu var. Kalp insanın dokunulmaz alanıdır. Yani insanın kendisini gerçekleştireceği özgürlük alanıdır. Buna kimse müdahale edemez. Diyor ki yani kalplerdekini ancak Allah bilir. Kalplerdeki bildiğini iddia edenler aslında ilahlık iddia ediyorlar. Bir dokunan dokunulmazlık kazandırıyor. Hocam şunu da vurguluyor. Hani dedik ya Müslüman toplumun kimliği imandır. İman aslında bir toplum sözleşmesidir. Yani Araplar farklı milletlerle karşılaşıp onlarla birlikte bir Müslüman toplumu kuracaklarsa bunun zemini iman kardeşliğidir. İman bir anlamda kişinin kendisini gerçekleştirebileceği bir zemini ifade etmektedir. Bunun bir uzantısı da zaten iman amel ayrımıdır hocam. Yani eğer amel imandan bir parça kabul ederseniz insanlara müdahale edebilmeyi e, getiren bir e, şeyi vardır, çerçevesi vardır. Sonuca geldim ama hocam sonuçla ilgili birkaç şey söyleyeyim mi hocam? Hadi birkaç cümleyle tamamlayalım. Sıra bitti. Tam bırakabilirim hocam arzu ederseniz. Evet, hemen tüm cümlelerini alalım. Bir şey yapalım. Peki hocam. Ee, yani hocam aslında bu söylemiş olduğumuz çerçeveden bir şey mefhum ortaya çıktı kanaatindeyim. Yani Müslümanlar hocam zamanın ruhunu okuma yetisini kaybettiler. Yani bu mücadele çerçevesinde. Hayatları var, ayrılıklar var. Bir de gerçekten çok zeki bir harici güç var hocam. Bunlar da bunları projeksiyon yapıp son derece kullanabiliyorlar. Afganistan'daki durum şu an içinde yaşadığımız şeye çok önemli bir örnek. Şimdi buradan yapacağımız nedir hocam? Ya bir kere biz bu tarihi ardalanımızı iyi okumamız gerekiyor. Ya bizi medeniyet müessisi kılan şeyler neler? Ondan sonra çıkmazlarımız neler? Bunları cesaretle eleştirebilen rasyonel yapısal bir yaklaşıma ihtiyacımız var hocam. Yani bu dinamik şeyi sağlayan şey de kimdir? ehl tavlıdır rey tavrıdır hocam. Ee, ve bunun da önderi, öncüsü İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Hocam gene çok az bir şey kaldı ama bu kadar vaktin genişliğinde yetiştiremedik. Yani inşallah sıkmamışımdır. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz çok teşekkür ediyoruz. Eee bir şey belki hani katkı olarak sana Ebu Hanife'nin siyasi anlamdaki şeyine de baktığımızda Ebu Hanife gerçekçi birisi. Yani tabiri caizse mesela Zeyd bin Ali'nin ayaklanmasıyla ilgili Zeyd'i kaynaklarda geçiyor. Diyor ki kim Zeyd bin Ali'yi destekle diye ona geliyorlar. O da diyor ki kimler sizi destekliyor? Ve işte ekonomik yardımda bulunduğu falan söyleniyor. Ama diğer taraftan... Abbasiler döneminde e, Abdullah bin Hasan'ın oğulları var. Nesri Zekiye ve kardeşi İbrahim'in ayaklanması. Onlar da e, sözlü olarak onların lehinde şeyleri var. E, insanlara çağrıları falan var. Yani burada adeta e, onların hedefe ulaşma imkanının yüksek bir e, oranda olduğu. Yani... E, Şeye, sonuca ulaşmalarının oldukça yüksek bir ihtimal olduğu, hani Muhtezire'de temek gün şartı falan diyorlar ya, ona yakın bir yaklaşımı benimsediği gözüküyor. Yani zamanı okuyor ve bu zamanı okuması çerçevesinde değerlendirme yapıyor. Belki bu manada günümüzde bize düşen de, evet tarihi iyi okuyacağız ama bugünü de tanımamız gerekiyor. Biz maalesef herhalde önemli bir kısmımız tarihte yaşıyoruz. Bugünün farkında değiliz. Bu manada bugünü iyi okuyup ve bugün de ne gibi çözüm önerileri takdim edebiliriz? Buna kafa yormamız belki gerekiyor. Burada pek çok çözüm önerisi gündeme gelebilir. Ama bu çözüm önerilerinden pek çoğu da belki çöpe atılabilir ama bunun önünü açarsak, bin tane çözüm önerisi gelirse, on tanesi gerçekten sadra şifa olursa bu kıymetli bir şeydir. Önemli olan bunun önünü açmak. Yani. Farklı fikirlerin e, gündeme gelmesinin, tartışılabilmesinin önüne aşmak deyip burada noktayı koyuyorum. Hemen şimdi... E, hocam, hocam, da... bir cümle, bir cümle, hocam bir cümle söyleyebilir buyur, miyim hocam? Buyur. Ben de yani hocam, çabuk, da... mümkün olursa bir cümle. Aslında söylemek istediğim tam da buydu hocam. Yani biz ilkeleri süzmeyi başarabiliyor muyuz? İlkeleri süzersek zaten çağımızı okuyacağız hocam. Teşekkür yani... ediyorum hocam. Hocam... 3 ilçe şeklinde aktarmak istiyorum Ebu Hannefe denildiği zaman birinci hocam alimin ve akademisyen diyelim günümüzde siyasete angacı olmaması evet. bu Halif'e dediğimiz anda veya Ebu Hanif'in düşüncesi istediğimiz anda akademik bağımsızlığın kurulması için alimin veya akademisyenin siyasete angacı olmaması birinci kural Yani onun yolundan giden Hanefe'yim diye biri e, siyasete angacı olmuşsa kesinlikle ilim hayatına etkili olamıyor ikinci hocam problem çözmek için risk alması bu iman-amel ayrımında risk alarak kendisine mürci ilerilmesini bildiği halde risk alıyor. Bu problemi çözebilmek için iman-amel ayrımını ortaya koyarak risk alıyor. Dolayısıyla onun günümüze yansıması risk şahsımıza veya malımıza mülükümüze risk de gelebilir ama sorun çözülecekse alimin risk alması gerekiyor. Son üçüncü bir madde olarak da genel tutarlılığı gözetmesi. Ebu Hanife'ye baktığımız anda günlük hayat yaşamamış genel tutarlılığı var. Hayatının farklı dönemlerinde ortaya koyduğu fikirlere bakıyorsunuz birbirleriyle tutarlar. Bu önemli bir şey. Biz bunu şu an günlük hayatta koruyamıyoruz. Yani sabah söylediğimiz akşam tutmuyor, akşam söylediğimiz ertesi gün tutmuyor. Bu açıdan bunlar Ebu Hanif açısından önemli diye ben de takip etmek istedim. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz Abdullah Hocam. Burada son oturum olduğu için biraz rahat hareket ettik. Dolayısıyla herhalde beş buçuğu da geçebilir. Bir mahsuru yok değil mi Abdullah Hocam? Hocam şey, 6'da maturidilik oturumu var. 6'ya kadar tamam, sen... yani 5.45'e kadar vaktimiz var o zaman rahat, rahat Dolayısıyla Kadir Hocam'a da çok şey yapmayalım. Kadir'de bulunmayalım. <gülüyor> evet. E, İslam düşünce tarihine baktığımızda burada Mehmet Kalaycı kardeşimizin de ismini de analım. E, onun bir e, ifadesi vardı. Ne mezhepleri tamamlanmış süreçler olarak değil de daha çok mezheplerin e, süreç içerisinde yenilendiği, yeniden okunduğu, yeniden anlamlandırıldığı e, çerçevesinde bir yaklaşımı yoksa tamamlanmış olarak baktığımızda adeta İslam düşüncesini dondurma gibi bir hanikap, rizizle karşı karşıya kalabileceğimiz hususu işte bu bağlamda baktığımızda da e, bu hanifenin gerek fikirlerinin gerekse eserlerinin şerhler üzerinden okunması içinde bulunan sosyokültürel, siyasi, fikri, dini şartların da etkisiyle yeniden anlamlandırma çabaları olarak belki değerlendirebiliriz.